Gençler selamlar. Kampımızda problemler kısmında yüzde problemlerine kalmıştık dilerseniz. Ve hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, yüzde problemlerinin ilk örneğine bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize. Bir sayının %72'si ile %67'si arasındaki fark 11 ise şimdi ben o sayıyı 100 k dersem %72'si 72K yapar %67'si de 67K yapar İkisinin arasındaki fark normalde 5K Ama soru bize demiş ki bu 11'dir e, Hayda hocam K tam gelmiyor e, Gelmesin beni o ilgilendirmiyor Beni şu ilgilendiriyor bana %35'ini sormuş Yani bu 100K'nın 35K'sını sormuş E şimdi sen diyeceksin ki hocam 5K'sı 11 ise Bakıyorsun buraya 7 katı. O zaman bunun da 7 katıdır arkadaşlar. Cevap yani cevabımız 77'dir diyeceğiz. Devam ediyorum ikinci örneğimle. Bir karenin kenar uzunluklarının her biri %30 oranında artarsa alanın yüzde kaç artar diye sormuş. Bir tane karemiz varmış arkadaşlar. Bu karenin ben bir kenarına 10k ve 10k diyeceğim. Alanı ne olur arkadaşlar? 100 k kare olmuş olur. Şimdi ben bu karenin Birer kenar uzunluklarını yüzde arttırıyorum. Onu yüzde arttırırsanız bir kenar 13 k ve 13 k olacaktır ve alanımız da 169 kare olacaktır. Bu bize direkt cevabı verir. Nasıl? Bakın bize ne demiş? Yüzde kaç artar alanı? Ve alan yüzken 69 arttığına göre demek ki yüzde 69 artmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebilirim. Üçüncü örneğimiz 80 kişilik bir topluluğun 80 kişilik bir topluluğun %60'ı kadındır. Şimdi %60'ını nasıl buluyordunuz? 60 bölü 100 çarpıyordunuz, doğru mu? Şimdi bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Sıfırlar gitti. 2 sıfır gitti. 6 kere 8'den 48 diyebilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız arkadaşlar. 80'in %60'ı kolay yoldan nasıl bulunur? Şimdi 60'daki sıfırı zaten sildiğini hayal ediyorsun Bir sıfır gitti e 80'deki sıfır da zaten silecektin Az önce yüzde sadeleştirdiğiniz için 6 kere 8 Yani sen 6 ile şuradaki 8'i çarpabilirsin Şuradaki 6 ile buradaki 8'i çarpıp Demek ki 48k Kadın diyebilirsin Hatta k'ya gerek yok çünkü zaten 80 kişiydi 48 kadın varmış arkadaşlar Bu toplulukta ve %60'ı kadınsa tabi geri kalan kişiler yani 32 kişi de erkektir. Bu 32 yerine şunu da bulabilirsin. %60'ı kadınsa %40'ı da erkektir dersin. Bunun %40'ı da 4 kere 8'den 32 gelir zaten. Erkek sayısı kadın sayısından ne kadar azdır diye sormuş. 48'den 32'yi çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Cevap 16 olacaktı. Dördüncü örneğimiz buğdaydan ağırlığının %20'si kadar un, undan da ağırlığının %330'u kadar kek yapılabiliyor. Buna göre 2,31 kilogram kek yapabilmek için kaç kilogram buğday gereklidir diye sorulmuş. Şimdi x kilogram buğday gereksin. Bu buğdayın ağırlığı önce %20'sine düşüyor. %20'si kadar un elde ediyoruz. Dolayısıyla neyle çarpmamız lazım? 2 bölü 10 la çarpmamız lazım arkadaşlar. %20'si kadar un elde ediliyor. Bu şekilde un elde ettik Bu undan da ağırlığının %330'u kadar 330 bölü 100 diyorum arkadaşlarım Bu kadar kek yapılıyor Ve bu kek 2.31 kilogram yapmış Pekala bize x soruluyor Çünkü kaç kilogram buğday gereklidir diye sorulmuş Ben de x kilogram buğday gerekli diye yola çıkmıştım O halde arkadaşlar şu 10 şu 0 bir gitsin Daha sonrasında 33'ü 11'e böldüm 3 geldi Karşı tarafta bakın 2.31 var. Bölmeden önce şunu yapalım. Şu yüzde şunu bir çarpalım şöyle. Şimdi bunu da tabii silmiş oluyoruz buradan. Yüzde bunun çarpımında 231 gelecektir. Şimdi, şimdi. Şunu 11'e böldüm 3. Bir de bu tarafı bölüyorum 11'e. Kaç yapar arkadaşlarım? 21 yapar. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 7. Şimdi x eşittir. Bak burada sadece 7 kaldı. Burada sadece 2 vardı. 2 çarpım durumunda karşıya geçerse nasıl geçer? Bölüm olarak geçer. 7 bölü 2 de 3.5'un ta kendisidir. Demek ki 3.5 kilogram ne gerekiyormuş arkadaşlarım? Buğday gerekiyormuş diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Beşinci örneğimden. Aşağıda bir bilgisayarın A sürücüsünden B sürücüsüne kopyalanan A'dan B'ye kopyalanan bir dosyanın kopyalama süresi sürecine dair bilgi ekranı verilmiş. Bu bilgisayarda kopyalama işlemi yapılırken herhangi bir internet tarayıcısı açıldığında kopyalama hızı yarıya düşmekte. Şimdi mesela şöyle %28'inin kopyalandığını görüyoruz biz. Kalan süre 12 dakikaymış. Tamam mı? Ve ee, kopyalama işlemi yapılırken arkadaşlarım herhangi bir internet tarayıcısı açtığımız zaman bu kopyalama tabi bilgisayarın işlemcisine yük bindiği için kopyalama hızı yarıya düşüyor. Tamam mı? kopyalama sürecinin başından şekildeki bilgi ekranında gösterilen görüntü oluşana kadar bilgisayarda sadece ama sadece kopyalama işlemi yapılmış. Bu andan sonra 16 dakika boyunca da internet tarayıcısında çalışılmış ve tarayıcı kapatılmış 16 dakikanın sonunda. İnternet tarayıcısı kapatıldığı anda dosyanın yüzde kaçlık kısmı kopyalanmıştır diye soruluyor. Şimdi bakın iyi dinliyorsunuz, iyi dinliyorsunuz. Gençler, ben %28'e kadar gelindikten sonra bir internet tarayıcısı açıyorum İnternet tarayıcısı benim hızımı yarıya düşürüyor Dolayısıyla kalan dakikayı iki katına çıkarır Yani internet tarayıcısını açtığın an burada artık 12 değil 24 dakika yazıyordur Ve sevgili arkadaşlarım bu da ne demek oluyor? %28'i kopyalanmış ya zaten %72 kalmıştı %72'sini 24 dakikada kopyalayacak demek bu. Şimdi %72'sini 24 dakikada kopyalıyorsa 16 dakika boyunca internet tarayıcısı açık kalmış ya ve bu şekilde kopyalamaya devam edilmiş düşük hızda. E şimdi acaba yüzde kaçını kopyalayabilir 16 dakikada? Bunu öğreneceğiz. Çünkü 24 dakikada %72'sini kopyalıyorsa 16 dakikada yüzde kaçını? Bak 72, 24'ün 3 katıdır. Demek ki o zaman 16'nın 3 katı olan %48'ini kopyalayacaktır derim ben. Tamam mı? Şimdi zaten %28'i kopyalanmıştı. %28'i kopyalanmıştı. E %48'i daha kopyalanmış olacak. İkisini toplayacaksınız arkadaşlarım. Ve bu şekilde %76'sı kopyalanmıştır diyebiliriz bize neyi sormuştu kapatıldığı anda dosyanın yüzde kaçlık kısmı kopyalanmıştır yüzde yetmiş kısmı kopyalanmıştır diyeceğiz sevgili gençler örnek 6 akif bura ve didem 3 kişi var birbirlerine olan alacak verecekleri hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş Akif cebindeki paranın %40'ı kadarını Burak'a borçluymuş. Şimdi o zaman Akif'in parası 100K olsun. Buranın 100K olmasın. 100A olsun. Tamam mı? 100A olsun. Burak'ın parası 100B olsun. Ve Didem'in parası da 100D olsun. Kabul mü? Akif cebindeki paranın %40'ı kadarını Buray'a borçluysa demek ki Akif Buray'a ne kadar vermesi gerekiyor? 40A kadar para vermesi gerekiyor. Buray cebindeki paranın %10'u kadarını Didem'e borçluysa demek ki Buğra Didem'e 10B kadar para verecek, %10'u kadar. Ve Didem de Akif'e sevgili arkadaşlarım, cebindeki paranın %25'i kadarını Akif'e borçlu ise demek ki bu da 25D'sini buna verecek. Herkes bu borçlarının birbirine ödedikten sonra ödediğinde Buğra ve Didem'in cebindeki para miktarı değişmemiş. Yani bunun ve bunun parası cebinde aynı olarak kalmış. Akif'in cebindeki paranın değişimi yüzde kaçtır? Şimdi Akif soruluyor ya bize. Buğra'ya gelen para 40 A. Buğra'dan giden para 10 B. O zaman bunlar birbirine eşit olmalı ki ancak o şekilde Buğra'nın cebindeki para değişmesin. Aynı şekilde Didem'e gelen para 10B ve 10B'de arkadaşlarım Didem'den giden paraya yani 25D'ye eşit olmak zorunda. Dolaylı yolda 40A'nın 25D'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani Akif'in cebinden çıkan parayla Akif'in cebine giren paranın da birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Peki Buray'la Didem'in paraları değişmiyorsa Akif'inki değişir mi? Değişmez. Niye? Çünkü Akif'in cebinden 40A kadar para çıktı ama Akif'in cebine 25 D para girmişti. E bunların birbirine eşit olduğunu gördük. Demek ki Akif'in cebindeki para da değişmiyor. O zaman Akif'in cebindeki paranın değişim yüzdesi kaçtır? E değişmiyorsa %0 miktarında değişmiştir sevgili arkadaşlarım deriz Dolayısıyla cevabımız da bu olur Şimdi bitirdik ilk sayfamızı Geçtik ikinci sayfaya Örnek 7 Bir ürüne etiket fiyatı üzerinden Birinci gün %20 zam ikinci gün %30 Ve üçüncü gün %20 indirim yapılmış İlk iki gün zam yapılıyor Üçüncü gün indirime gidiliyor Uygulanmıştır Son durumda ürünün etiket fiyatı 624 lira olduğuna göre İkinci zam uygulanmadan hemen önce ürünün etiket fiyatı kaç liradır? şimdi Şimdi ikinci zam uygulanmadan hemen önce diyor yani şu arada diyor. Bu arada bizim ürünümüzün fiyatı x olsun arkadaşlar. Tamam yani %20 zam uygulanmış hali x olsun. Pekala bu x'e %30 zam uygulanmış. %30 zam uygulamak demek fiyatın 130 bölü 100 katına çıkmış olması demektir. Şu an bu şuradaki fiyat arkadaşlarım x çarpı 130 bölü 100 buradaki fiyat ve daha sonrasında %20 indirim uygulanacakmış %20 düşürürsen sen 100'den fiyat 80 bölü 100'üne kadar düşecektir ve son durumda ürünün fiyatı da 624 TL olduğu söylenmiş bize Şimdi bakın 0 0 0 0 gitti üstten 2 0 alttan 2 0'ı sildik sonra ne yapacağız şunu yapabiliriz 8'i 4'e böldüm 2 derim 624'ü şimdi 4'e böleceğim 6'nın içinde 4 bir defa 22'nin içinde 5 defa 24'ün içerisinde 6 defa 156 geldi 2'ye böldüm 2'ye böldüm 78 oldu 13'e böldüm 13'e böldüm 6 oldu demek ki x eşittir şu 100 ile karşı taraftaki 6'yı çarparsanız 600 yapar arkadaşlar biz zaten x olsun demiştik ikinci zam uygulanmadan hemen önceki fiyata ki biz zaten x'i bulduk şu an cevabımız 600 olacakmış deriz. 8. örnek bir yayın evinin deposundaki kitapların 2 bölü 5'i %20 karla 1 bölü 3'ü %10 kalanın 1 bölü 3'ü %10 karla geriye kalanlar ise %30 zararla satılırsa bu yayın evinin tüm kitaplardaki kar zarar durumu nedir diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki yayın evinin deposunda Deposunda Arkadaşlarım 10k tane kitap olsun 10k kitap var Şimdi e, Hatta hatta hatta 10 tane kitap var diyelim. K'ya gerek yok zaten son, eninde sonunda gidecek 10 tane kitap var Ben bu 10 tane kitabın 2 bölü 5'ini Düşüneceğim 10 çarpı 2 bölü 5 Dedik 5'e böldünüz 2 2 ile Çarptınız 4 bakın 4 tane kitabı %20 karla satmış Her kitabın da 10 lira olduğunu düşünelim 10 kitap 10 lira Toplamda bu yayın evine bu ürünlerin bu kitapların maliyeti 100 liradır arkadaşlar tamam Şimdi geçtik şu kısma Bakın bunlardan 4 tanesini %20 karla satıyor 10 liranın %20 karlı hali 12 liradır Dolayısıyla 4 kere 12'den 48 lira buradan gelir elde ediyor Sonra geriye kalanlar ise %30 pardon özür dilerim geriye kalanların 1 bölü 3'ü %10 karla şimdi 4 tane kitabı sattık geriye kaldı 10 tane kitap vardı 6 tane kitap kaldı bu 6 tane kitabın 1 3'ü hemen 3'e bölüyorsunuz 2 tane kitap 2 tane kitabı 10, %10 karla satıyoruz yani 11 liraya satıyoruz ve 22 lira gelir elde ediyoruz geriye de 4 tane kitap kalmıştı. 2 tanesini daha sattıktan sonra Bu 4 tane kitabı da %30 zararla satıyor 4 kitap 10 liranın %30'u 3'tür Dolayısıyla 7 liraya satıyormuş 3 lira zarar ediyorsa 4 kere 7'den de 28 lira da buradan gelir elde etmişiz Şimdi ben bunları toplayacağım 28-22 daha Arkadaşlarım 50 yapar 50-48 daha 98 lira yapar Şimdi bu yayın evi Totalde 100 liraya aldığı Ürünleri totalde 98 liraya satmış ne kadar bir zararı var? Hop 2 lira zararı var arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Bu yayınevinin tüm kitaplardaki kar zarar durumu. O zaman ne diyorum? %2 zararlıdır yayınevi diyeceğiz sevgili gençler. 9. örneğimiz. Bir firma X liraya aldığı X liraya ürettiği bir ürünü Y liraya satıyor. Şimdi alış diyelim, üretim X lira. Satış Sevgili arkadaşlarım Yani maliyet x lira, Satış ise y lira X ile y arasında şöyle bir de Bağıntı varmış tamam mı 13 x eksi 8 y Eşittir 78 Gibi de bir bağıntı varmış Firma bu ürünlerden %30 kar elde etmek istiyorsa Ürünlerin Üretim maliyeti kaç lira olmalıdır Yani x kaç olmalıdır Diye sorulmuş bize şimdi ben diyorum ki X 10 kaos %30 kar etmek istiyorsa doğal olarak 13k'ya satmak zorunda yani x 10 o zaman y 13'tür diyeceğim x 10 ise arkadaşlarım 10k ise yerine yazacağız 13 çarpı 10k eksi 8 çarpı 13k eşittir 78 deyip buradan k'yı bulacaksınız şu kısım 130k yapar eksi 8 kere 13 sevgili arkadaşlarım 80 arzı 24'ten 104k yapar Eşittir 78 dediniz. Buradan 26k eşittir 78. Ve buradan da k eşittir 3 gelir. Şimdi k3 ise bizim bu ürünleri sevgili arkadaşlarım. Ürünlerin üretim maliyeti kaç olmalıdır diye sorulmuştu ya. E şimdi x liraydı. X neydi arkadaşlar? 10k idi değil mi? 10k. Peki o zaman bize ne sorulmuş? 10k sorulmuş. K kaçtı? 3'tü demek ki. 10 çarpı 3'ten cevap ne olacak? Üretim maliyeti 30 olmalı diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak. Evet güzel soruydu. Devam ediyorum 10. sorumla sağ üst tarafta. Belli sayıda kişiden oluşan bir gruptan Elif ayrıldığında grubun yaş ortalaması %10 oranında artıyor. Peki eyvallah. Şimdi Elif ayrıldığında yaş ortalaması %10 oranında artmış. Bu kısmı okutup bir anladık. Elif'in yaşı içinde bulunduğu grubun yaş ortalamasının %70'ine eşitse Elif ayrıldıktan sonra grup kaç kişi kalmıştır diye soruluyor. Şimdi ben diyorum ki Elif varken Elif'le beraber Elif'le beraber grup X kişi. Tamam mı? Bu X kişinin ortalaması da yaş ortalaması ortalaması diyorum 10 kaos. Şimdi bu grubun Yaşları toplamı x çarpı 10k yapar. Ve Elif gruptan ayrılmış arkadaşlarım. Elif grubun yaş ortalamasının Elif'in yaşı grubun yaş ortalamasının %70'ine eşitse bunun %70'i 7k'dır demek ki Elif'in yaşı da bu. Elif 7k yaşında. Şimdi x çarpı 10k grubun yaşları toplamıydı. Elif ayrıldı demek ki 7k'sı gitti. Ve artık grupta kaç kişi kaldı? X eksi bir kişi kaldı eliften sonra. Ve yeni yaş ortalamamız ise %10 artmış. Önceki 10k idi. Bunu %10 artırırsan ne olur? 11k olur. İşte mükemmel bir denklem kurduk İç arkadaşlar çarpma yapacağız şimdi. X çarpı 10k 7k eşittir. X çarpı 11k 11k dedim. Şimdi X çarpı 10k'yı bu tarafa atarsanız Xk kalır. Eksi 11k'yı bu tarafa atarsanız artı 11k diye geçer ve 4k olur. Şimdi k'lar da giderse x eşittir kaçtır? 4. Şimdi ne demiş? Elif ayrıldıktan sonra grup kaç kişi? Elif ayrılmadan önce x kişiydi. Yani 4 kişiymiş. Elif ayrılmadan önce 4 kişiyiz. Elif ayrılınca 3 kişi kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım cevabınız ne olacak? 3 olacak diyebiliriz. O 3 harici her şeye benziyor. Yana yatık kalp çizdim arkadaşlar sizi. Şu an farkında olmadan bakın. Mükemmel bir kalp oldu. Yok mükemmel değilmiş şey. Yani. dibine girince işler değişiyormuş. Onu 3 yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Siz yana yatıp kalp çizmeyin. İşiniz gücünüz gönül işlerinde olmasın. İşiniz gücünüz değil de tabii hani bu yaşlarda bazen böyle gönül işleri falan olabilir ama yapmayın. Tamam mı? Böyle şeyler. Yani çok klişedir. Böyle hani büyükleriniz hep der ama arkadaşlar bizler zararını görmesek size demeyiz herhalde değil mi? Yani o yüzden arkadaşlar böyle gönül işinde mönül işinde gözünüz olmasın. İşiniz gücünüz bu sene ders olsun. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Vallahi bak o zaman hani sen üniversiteyi kazan, böyle e, istediğin bölümleri kazan, hayatını istediğin gibi... İşte o zaman her şey istediğin gibi gitmeye başlayacak. Tamam mı? Gönül işinde istediğin gibi gidecek. O zaman her şey ayağına serilecek merak etme. Aşağıda iki ayrı firmanın sattığı konutlara uyguladıkları indirimi duyurdukları reklam panoları gösterilmiş. Peki. Şimdi Göksu konutları var. Ee, bizim şurada. <gülüyor> bir de Mogan konutları var. İkisi de göle komşu arkadaşlar. Peki. Diyor ki. Göksu konutlarındaki bir dairenin fiyatı Mogan konutlarındaki bir dairenin fiyatından %50 fazla. Yani ben Göksu konutlarındaki bir dairenin fiyatına 150k dersem Mogan konutlarındaki bir dairenin fiyatı 100k olacaktır. Ki Şunun %50'si yani yarısı 50K'dır. Bakın bu da 50K daha pahalı sonuç olarak. Tamam. Pekala. Semi Göksu konutlarından bir tane daire almış. Hayırlı uğurlu olsun. Ceren de mogan konutlarından bir daire satın almışlar. Semin ödediği tutar Ceren'in ödediği tutardan 180 bin lira fazla olduğuna göre iki kişinin aldıkları dairelerin fiyatları toplamı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Arkadaşlarım Semih 150K'lık daireye %20 artı %20 indirim uygulatmış. Yani %20 artı %20 %40 yapmıyor aklında bulunsun. Önce %20 düşüreceğiz biz bunu. 150K'yı 150 150K ben %20 düşürürsem bu 8 bölü 10'a düşüyordur fiyat. Çarpı bu fiyatın üzerine de %20 indirim yapılıyor. Yani bir 8 bölü 10 daha düşecek tamam mı? Şimdi şu sıfırla şu sıfır bir gitsin. Daha sonrasında 15'i 5'e böldüm 3 10'u 5'e böldüm 2 2'yi 2'ye böldüm 8'i 2'ye böldüm 4 3 kere 8 24 24 kere 4 de 96k Bak Semih'in dairesinin fiyatı 96k'ya düşmüş Tamam Şimdi geçtik Ceren'e Nereye gittik ya dur sakin ol Reis Mogan konutları da %40 indirimli satılıyor ee, Bu kolay %40 indirim uygularsam bu daire de 60k'ya düşmüş Şimdi Semih'in ödediği tutar bu Ceren'in ödediği tutar bu e, Semih Ceren'den ne kadar K fazla para ödemiş 36K'dan 60K'yı çıkarırsan Pardon 96K'dan 60K'yı çıkarırsan 36K yapacaktır ve bu 36K Arkadaşlar 180.000 TL'ye Eee tamam Şimdi 18'e bölün Direkt burası 1 olsun 18'e bölün 2K olsun 2K eşittir 10.000 oldu Hocam öyle bölme işlemi yapılır mı? Valla yapılır ya. <gülüyor> ne yapalım yapılır yani. Müsait. Müsait olmasa yapamayız. Peki 2K 10.000 10 ise K kaçtır? 5.000'dir. Şimdi ne demiş biliyor musunuz bize? İki kişinin aldıkları dairelerin fiyatları toplamı kaçtır? Şimdi ne kadar aldılar bunlar? 96K artı 60K'dan 156K'ya mı aldılar? 156K'ya aldılar. Peki... K kaçtı? 5000 liraydı. Yani biz artık 156 ile 5000'i çarpacağız. Peki 5 ile çarpıp sonuna 3 sıfır ekleyebilir miyiz? Evet ekleyebilirsin. Bunun mucu kaçını? Yalan mı söylüyorum acaba? Vallahi yalan söylemiyorum. 5 kere 156. 750 artı 30'dan 780 yapar. Sonuna da 3 tane sıfır ekliyoruz. 780.000 TL'ye bunlar birer daire almışlar. Yani bu fiyata Göksu konutlarından, Göksü civarından konut alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Bir ev olmuş 6-7 milyon. Yani zor fiyatlar. Ne yapacaksın? Bankadan bunu kredi çeksen aylık ödemesi 30-40 bin lira çıkar yani. Belki daha fazla. Neyse devam. Aylık 30-40 bin lira verip ev alan da vardır. Ulan aylık 30 bin lira, 40 bin lira verebilecek kapasiteye sahipsen neden bankadan krediyi alırsın diye ama ticaret işte benim bizim er, yani biz ticaret elbağ olmadığımız için adam onu mutlaka bir şekilde yediriyordur ya yani onun o işten bile karı vardır yani. 12. arkadaşlarım ve son sorumuz konu para olunca insanın konuşası geliyor. Bir okulda grip salgını başlamış ve öğrenciler hastalanmaya başlamışlar. İlk hafta okuldaki öğrencilerin %20'si bu hastalıktan etkilenmiş. Şimdi okulda 100K kişi var diyelim. İlk hafta %20'si etkilenmiş. Yani 20K'sı hastalanmış arkadaşlar. O zaman 80K'sı sağlıklı. Şimdi şu taraf hastalık, bu taraf yani grip salgınına bulaşmış olanlar olsun. Hatta şöyle yapalım ya. Belki güzel olur. Şöyle yapalım mı? Üst taraf hastalananlar, alt taraf Sağlıklı olanlar diye Diğer öğrenciler sağlıklı kalmışlar Yani şunlar Bir sonraki hafta hasta öğrencilerin %40'ı iyileşmiş Şimdi 20'nin %40'ı Hemen 4 kere 2'den 8 olduğunu gördüm 8 tanesi iyileşmiş arkadaşlar 8 tanesini bu tarafa geçirdim Ama 12K'sı hala hasta Doğru mu? Ee, hastalanmayan Bir önceki hafta hastalanmayan öğrencilerin de 30u hastalanmış Yani arkadaşlarım Bu 80K'nın Hopp %30'u 3 kere 8'den 24K diyeceksin. Ama geri kalanı hala sağlıklı. 24 çıkardın 56'sı hala sağlıklı. Şimdi bize diyor ki buna göre ikinci haftada okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısının ki okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısı şu ve şudur. Çünkü şunlara işlem uygulayacak konular yok. Toplam 64K sağlıklı vardır. 36K grip öğrenci vardır. Diyor ki okuldaki sağlıklı öğrencilerin sayısının okul mevcuduna oranı... Okuldaki sağlıklı öğrenciler 64 kaydı. 64'ün yüze oranı sorulmuş bize. İkisini de 4'e bölerseniz arkadaşlarım 16 25'i bulursunuz. Doğru cevabımız oran dediği için bu yüzdesini sormuş olsaydı zaten direkt %64 diyecektik arkadaşlar. Evet 12. sorumuzu da çözdük 133. sayfamızda ve artık bu konuyu da noktalıyoruz. Bir diğer videomuzda karışım problemlerinde görüşeceğiz arkadaşlar. Karışım problemlerinde görüşünceye dek de hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.